Arkadaşlar herkese merhaba iddaa tahmin paylaşım merkezi kanalına hoş geldiniz. Dünkü kuponlarımız maalesef yattı arkadaşlar maalesef diyorum çünkü dün kazanan olduğunu sanmıyorum çok çok kötü sonuçlar çıktı dünya geneli arkadaşlar bütün maçlarda örneğin başka şey 0dan maçı 3-3'e getirdi. Liverpool mesela 1-1 kaldı. Yine aynı şekilde Real Madrid ki bir yenildi arkadaşlar kendi sahasında. Borussia Dortmund yine kendi sahasında yenildi arkadaşlar. Atalanta yenildi. Juventus beraber kaldı. Paris Saint Germain ya bu saydıklarım hepsi dünya devi dediğimiz takımlar yani çok farklı bir şey vardı. Çok farklı bir hava vardı dün. Yani üst dediğiniz maçlarda gol çıkmadı. Yani dün kazanan oldu mu sanmıyorum. Sadece sürpriz arayanlar kazanmıştır diye düşünüyorum. Golü Brüj arkadaşlar 0-0'da kaldı. Çok saçma sapan bir şey çıktı arkadaşlar. Ee, sonuçlar çıktı. Kimsenin tutturduğunu sanmıyorum. İnşallah tutturmuştur ama sanmıyorum arkadaşlar. Bizim gibi herkes ters köşe oldu. Maalesef. Yapacak bir şey yok. Bugün ben de biraz ee, sürprizlere kaçtım. Yani kupon çıkardım. iki tane kupon çıkardım arkadaşlar. Biri 7.78 oranlı. Biri 3.04 oran. 7.78 oranlı kuponumuz biraz sürprize kaçmış. Üç maçtan oluşuyor. Ve analiz maçlarımız var arkadaşlar. Tabii ki bunları e, dikkatli izleyin. Aralarından seçip oynayın. Bu maçlarımızı ilk maçımız arkadaşlar saat 17'de başlayacak Rakow maçı Polonya Ekstra Liginden Rakow Varta Poznan maçı şöyle ilk açılan oranları ben göstereyim size arkadaşlar canlı bir e, analiz yapalım. İlk açılan oranımız 1.30-3.65 1.30-3.65 Evet Excel'imiz hesapladı arkadaşlar şu anda. Karşılıklı gol var ve üst diyor maçımız. 10 tane maç oynanmış. Bu aralıkta açılan bu oran aralığında açılan 10 tane maç oynanmış. 3 maçımız 0'dan 1 bitmiş. 3 maçımız bakın arkadaşlar. 1'den 0 bitmiş. 3 maçımız 1'den 1 bitmiş. Ve 1 maçımız 1'den 2 bitmiş. Yani taraf bahsi almak isteyenler bu 3 tane seçeneği sunuyor size. Yani 6 tane maç. 6 tane maçımız 1 bitmiş. 3 4 tane maçımızsa sürpriz. 1'den 0 ve 1'den 2 bitmiş. Tabii ki ben bu maçın 2,5 üstünü aldım. Diliyan karşılıklı gol varını da alabilir Rakow Varta Pozna maçının. Karşılıklı gol var oranı 1.65. Üst oranı 1.50. İkinci maçımız Danimarka Süperligi'nden yine Sönderski-Kopenhag maçı. Yine şöyle göstereyim ben. Kopenhag yazalım buraya. Bunlar açılış oranları arkadaşlar. 2.60-3.11.90 2.60-3.11.90 Hemen diğer Excel'imize geçelim. 2 60 10 190 Excel'imiz hesaplasın. Evet arkadaşlar %100 karşılıklı gol var diyor Excel'imiz. Tabi ki ben bu maça Excel'in dediğini yapacağım ve karşılıklı gol var basini alacağım. Şöyle gösterelim. Dilyen üstünü dağıtabilir ama karşılıklı gol var. Hani maç 1-1'de takılırsa üzülmeyelim diye. Maç üste gidecek. Ama karşılıklı gol var daha ideal. Şu anda oranlar zaten 2.50'den 2.40'a düştü. Dilyen karşılıklı gol var. Ne alır arkadaşlar? bir 55'ten dilleyen bir 65'ten üstüne alır bu maçı. Ben karşılıklı gol varı tercih ettim. Yine saat 19.30'da başlayacak Legia Warsaw vs Gliwice maçı. Yine açılış oranına bakalım. Evet gördüğünüz gibi 1.50 3.14 1.50 3.10 ve 4 oranımızı giriyoruz. Maçımız üst arkadaşlar 1.67 orandan değerlendirebilirsiniz bu maçımızı da. Şöyle gösterelim. Dileyen karşılıklı gol varını da alabilir bu maçın. Yani güvendiğimiz bir maç Bülten'den seçmiş olduğumuz maç. Dileyen 2.5 üstünü dileyen karşılıklı gol varını alır. Taraf bahsine hiç girmeyin. Çünkü dünkü sonuçları gördünüz arkadaşlar. Yüksek oranlık kuponumuzu vermeden önce İdeal kuponumuzu verelim arkadaşlar 3.04. <gülüyor> Tabii ki aklınıza yatarsa değerlendirin, aklınıza yapmıyorsa hiç bulaşmayın. İlk maçımız Danimarka Süper Liginden Sonderski Kopenhak maçı karşılıklı gol var. İkinci maçımız Şöyle ekrana yansıtayım. Bazı arkadaşlar göremiyor olabilir. Danimarka Süper Ligi'nden. Nürnsterland-Arvurs maçı 2.5 üst. Ve Korsik-Ostende maçı 2.5 üst. Toplam 3.04 oran yapıyor. Ve analize kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Danimarka Süper Ligi'nden North Island, Arhus maçı arkadaşlar. Şöyle yansıtalım. 2-45-3-12 45 3 12 Evet Karşılıklı gol var ve üst. Ben bu maçın üstünü aldım. Bu maçın üstünü aldım arkadaşlar. Üst oranı 1.40. Karşılıklı gol var oranı da 1.40. Tabi maç üste gideceği için yani öyle tahmin ediyoruz. Ben 2.5 üstünü aldım bu maçın. Evet, bir sonraki maçımız Belçika Pro Liginden Anderlecht standart Lig maçı. Şöyle bir Excel'imizi kontrol edelim. 1.95, 3.32, 75. E artık e, analizi bırakalım arkadaşlar. Çünkü zaman kaybı oluyor. Anderle standartlik iki 2.5 üst arkadaşlar. Ve 7.78 oranlık kuponumuzun ilk maçı. Anderle standartlik Lig deplas deplasman arkadaşlar 1.5 üst. Yani standartlik Lig 2 gol atar. Korjik Osten de maçı arkadaşlar. Ev sahibi 1.5 buçuk üst. 1.80 oranı var. St Etinle Lille maçı deplasman 1.5 üst toplam 7.78 oran yapıyor. Tabii ki biraz riskli ama e, riski karşılıyor arkadaşlar. E, ben bu kuponu bu şekilde değerlendirdim. Sizin de aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Analizin son iki maçını da söyleyelim. Korsik-Oslenda maçı arkadaşlar 2.5 üst. Bunlar analiz maçları, kuponlarla karıştırmayın. st lil maçı, Deplasman 1.5 üst. Yani Lil'in bugün iki gol atacağını düşünüyorum. Yani siz de benim gibi aynı fikirdeyseniz bunları bu şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Maçlarımız bu şekil. Aklınıza yatarsa oynayın arkadaşlar. Aklınıza yetmiyorsa kesinlikle bulaşmayın. Çünkü çok farklı farklı sonuçlar çıkıyor, çıkabiliyor. Tabii ki bizimki de sadece bir tahmindir. Tahminden ibarettir. Şimdiden herkese bol şans diliyorum arkadaşlar. Bol kazançlar.